Merhaba millet. Yeni oyun serisiyle karşınızdayım. FIFA 2014'te Sportoto Super League maçlarını oynayacağız. Sezon bitene kadar biz birlikte maç yöneteceğiz arkadaşlar. Sportoto Süper League'de hangi maçlar oynanıyorsa beraber bu maçları oynayacağız. Ve her hafta bir video gelecek arkadaşlar. Beni izlemeye devam ederseniz keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Keyifli bir seri olacağını düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Hemen oyunumuza başlıyoruz. İkinci haftadayız arkadaşlar. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasını yöneteceğim. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Diğer takımın taraftarları veya favorileri lütfen alınmasın. Ben bir fena başarı olarak bu videoyu bu şekilde başlayacağım arkadaşlar. Keyifli bir video olmasını diliyorum. Bu arada e, videonu taslağı için bayağı uğraştım. Onu da dile getireyim arkadaşlar. Photoshop'ta bayağı uğraştım yaparken. E, onun dışında arkadaşlar e, bu videoyu çektikten sonra bu videoya gelen yorumları bir sonraki videoda, e, videoda canlı olarak yayınlayacağım arkadaşlar, akacak videoda. E, bilenleriniz bilir, bilmeyenlerinizi artık diğer videolarda görecektir zaten. Onun dışında arkadaşlar, e, webchamp videosu koyacaktım ama bir türlü başarılı olamadım. E, alt tarafta bir webchamp görüntüsü olacak arkadaşlar. Şu an için onun yeri hazır ama bir türlü yerleştirmeyi başaramadım. Webcam ayarlarını falan yapacağım vesaire vesaire. Hemen videoyu hazırlayın derim ve e, oyuna başlayın derim arkadaşlar. Oyuna başlayalım arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım. Şöyle hemen e, oyun ayarlarından anca şeyde oynayayım onu göstereyim. Beş dakika arkadaşlar. Bütün videolar. E, zorluk seviyesi yarı pro. Hakem olarak Türk hakemleri seçeceğim genelde. E, statlardan da artık tuş atar için, change seçti de hoşuma Hangisini seçeyim Onu seçeceğim. Sezon sonbaharda olduğumuz için sonbaharı seçtim. Saat olarak 8'de oynayacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Hava açık görünüyor şu an itibariyle vesaire vesaire. Bunları geçtim arkadaşlar. Ee, kurallar diyor. Elle oynama gerçi oyunlarda olduğu gibi elle oynamayı açık açık hale getirdim, aktif hale getirdim. Elle oynadığım zaman da sarı kart veya penaltı vesaire vesaire ceza olacak. Neyse oyna başlayalım. Keyifli video olmasını dilerim arkadaşlar. Şimdiden inşallah. Pardon. Sorry. Baştan başlat. Ya tamam oynamıyorum ya. Niye böyle oynadım bilmiyorum. Neyse başlayalım. Yeah Welcome to EA Sports live coverage of the Hyundai Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması Tantiyofo ben arkadaşlar kusura bakmayın oyunda bir problem mevcut böyle ara ara şeyler oluyor Bu görüntüler için özür dilerim Bazı oyuncada kafası yok Bunun için özür diyorum arkadaşlar bir saniyeniz alacağım ee, ses biraz fazla çıkıyor bir ayarlardan bakmam lazım Evet şu an hatırladım e, ayarları biraz e, neden hayalde çok onu var ya oyun sırasında da bu olacak şeyim ya of oh. ses yok herhangi bir problem ya da bir alalım yeterli herhalde umarım evet arkadaşlar maç başladı. Maludza, o kadar. Caner Erkin. Saldırır Torbeck, isting Cheperi in charge. Maludza. Oğuz. Caner Erkin, Caner Erkin. Pozisyonda Diego Ribas. Alper Potuk izin vermiyor ama top Josel Osimha'da gene. Bosingla Bosingla orta açma çabası içinde Asın aktardı ama yanlış yere Michel Kadre Top mert bir nokta kalıyor Caner Erkin Alper Şık çalımlar Alper Alperden şık çalımlar Evet Alper gidiyor Top kaptırmadı Alper Offside Düşüncesi güzel Aslında kaleye vurmak istedi ama Pas olarak değerlendirdi Ve offside de kalıyor Kademede Webo Hanroki'ye gelmiyor top Maluda Maluda Hanroki Kademede Musa sol Musa sola pasını aktardı Webo Webo Tek başına bu, Vebo Vebo kaleyi gördü Onur Kırlak Mükemmel çeliyor Onur Kırlak Bu şansı değerlendiremiyor Fenerbahçe Topun başında Caner Erkin Ortasını yapıyor Caner Ortası Bruno Alves'e kafayı vuruyor ve gol Bruno Alves Bruno Alves Mükemmel ortaladı Caner Erkin kafayı Vuran Bruno Alves Topu böyle ağlara gönderiyor sayın seyirciler Mükemmel bir şut Mükemmel bir kafa Adeta Adrese teslim bir pas Adrese teslim bir şut Bruno Adres'in golüyle Maç 1-0, dakika 14 Ve bu kademede Hen ülkeyle anlaşma çabası içerisinde The Interceptor has got the ball here. hatalı pasları. Non from Diego. Ve boğa. yine Vebo aldı topu. Topu geri çekme daha ama başaramadı. Top dışarıda taş Fenerbahçe'nin. Caner topa da koşma ya. Kötü pas. Alper Potuk'tan Olcan Maluda Kademede Brunales Dök kayt Ve boya gelmiyor top Şut Onur Kıvrak Diego Rubascali denedi ama Onur Kıvrak Kole izin vermedi Kolay bir top oldu Onur Kıvrak için Anrache Maluda Raul Mereleş Bebo Fatat top kap duruyor. Rose Top, Kop taşiye çıkıyor. Top Trabzonspor'a. Top yine Trabzon'un find Top dışarıda mı? Evet. Top Fenerbahçe'nde. hatalı bir kademe giriş anlayışı. Raul Mereles. to Diego dan constant tüm maça havası ne diego mao sao yokan gel Offside maç ama ofside gösteriyor doğru bir karar pas olarak kullandı alancinho ya the... hadi kaydı hadimede kaydı Musa Sooo! Musa Sol. Oh. Kötü bir vuruş sergiledi Musa Sooo! İkinci gole çok yaklaştı Fenerbahçe Değerlendiremedi Musa Sooo! Bruno Alves kafayı vuruyor! Vebo! Kademede Vebo! Alper Potsa güzel pas ama öncesinde Josobosica KDC'ye kadar geldi top Maluda'ya gelen bir top Anel Zinio Maluda Gökhan Gönül Hemen hızlandı Alper Potok Musa Sol Aykut izin vermiyor kademeye girerek Musa Sol'un pozisyonunu bozuyor Oğuzcan'ın adı. olcan Maluda'ya. Parpar Potu pozisyonunu bozdu. Musa Sol. Trabzon olması yerleşti. Fenerbahçe çıkartmıyor. Rakan yöne kanat değiştirdi. Ve bu değiştirdi. görüldü. ile bir pas. Touch Fenerbahçe'ne. I Ah, geçim pas oldu. He's given yarı bitmek üzere sayın seyirciler. Fenerbahçe 1. Trabzonspor sıfır. Meik yarı bitiriyor sayın seyirciler. İki yarı bu şekilde bitti. Herhangi bir değişiklik olacak mı bakıyoruz. Evet herhangi bir değişiklik yok sayın seyirciler. Diego. Musa Sol. Gökhan Gönül. Hatalı Pipas. Top Aykut'ta kaldı. Aman Zinho müdahalesi saçı götürüyor kayıtım güzel bir çalım bu Alper foto bu geri Diego hatalı bir pas. kademe yerleşti saat yok, ama öncesinde Aykut pozisyonunu bozuyor, diğer ve bono Possession regained.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 Aykut oyundan çıkıyor İnanılmaz bir şans Fenerbahçe adına Ve gol Musa Sol Kalecinin uzandığı köşeye attı Ama Kalecinin yapacak hiçbir şeyi yok Güzel bir şutlu Güzel bir organizeli bir şut Mükemmel gol getiriyor Musa Sol Onu kırban yapacak hiçbir şeyi yok Merhaba böyle ekrana yanlış yok sayın seyirciler. Adeta topa müdahale etmiş ama çelirememiş. Dakika 60. Musaso'nun penaltıdan attığı gol. Fenerbahçe 2-0 öne geçiriyor. I don't seyirciler kulaklarım şu an o kadar çınlıyor ki taraftarların yoğun temposu Stadı adeta dolup taşırmış şekilde. Stadı inniyor sayın seyirciler. Gökhan Gönür ortası kafa. Pierre Vebo atamıyor sayın seyirciler. Sanırım İsmail Kartal bir değişiklik yapacağız sayın seyirciler. Kenarda sınan bir futbolcu görüyoruz. Evet, sayın seyirciler. Çenarda... Emineke ile Emre Belozoğlu'nun ısındığını görüyorum. Sanırım bir oyuncu değişti yapılacak. Evet. Bir oyuncu değişti. Hatta iki oyuncu değişti. Emre Belozoğlu ve... Emineke. hop kaptırıyor güzel bir çalım ara 4 Kaayıtın müdahalesi taş getiriyor Fenerbahçe'nin defansif hataları, gol getirebilir. Çok fazla hata yapmaya başladı Fenerbahçe. Temmenech'e bomboş kaldı. Dök kayt, müdahale. Kötü pas. Romere Reş, yerde kaldı. Sanırım karar, o Ama Aykut'un O hal yapıldığını iddia ediyor, hakem bu heine şey gelmedi top soner normal eş kalede vekat yanında bu geniş bir alan solması fena açğına Emelece koçlama yetişemedi 2 oyuncu da yerde kaldı, karar koal Bruno Alves Musa Aso, Musa Aso Döndü Emelece vurdu ama onu Kıbrak izin vermiyor Dakika 85 sayın sayıcılar Maç bitmek üzere Fenerbahçe 2-0 önde Musafson'un son dakikada attığı penaltı Son dakikada 67 60. dakikada gelmişti fual El oynama gösterdi hakem Halen Zünyo Gökhan Gönül kademede Halen Zünyo gidiyor Ama Gökhan Gönül'ün fırsatını vermiyor Hakem fuali gösteriyor Bir oyuncu, oyuncu değişti daha Pardon sayın seyirciler izdar touch göstermiş acaba. Dirk Kite aldı topu gidiyor. Dirk Kite. Dirk Kite, Kite gidiyor. Dirk Kite ortası. Emre Çek Onur Kırbaş son anda çeliyor topu. Güzel ortaladı. Ramirez topun başında. Paranern gol gelir mi? çok alakasız bir yere Dakika 90 maç bitti bitecek Emineke Emineke aldı topu Emineke kaleye vurdu Mükemmel bir gol geliyor mu? Hayır inanılmaz mükemmel bir gol kaçtı Böyle bir şans olamaz sayın seyirciler ve maç bitiyor. için uzaktan vurduğu gol mükemmel ama direkte patladı. Sonrasında kaleciye çarptı. Tam içeri girecekken kaleci Onur Kıbrı'nın müdahalesi gole engel oluyor. Evet sayın seyirciler Fenerbahçe 2 Trabzonspor 0. Goller Bruno Alves ve Musa soldan geliyor. Fenerbahçe bu maçı da galibiyetle sonlandırıyor sayın seyirciler. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. İyi oyunlar eğlenceler dilerim. Evet arkadaşlar, bu haftaki oyunumuzu 2-0 Trabzonspor karşısında kazandık sayın seyirciler. E, oyundan gö görüntüler geliyor arkadaşlar. Evet izliyoruz. İlk gol Bruno Alves, ikinci gol Musa Asol ve maçta zaten başka gol yok. Ama en güzel gol de sanırım Emine bu golü, şutu kalıcıda kaldı. Minnetli farklı karşıydı boy. Evet arkadaşlar görüşmek üzere iyi oynar iyi eğlenceler.